Evet herkese merhaba tekrardan bir video ile beraberiz bugün abone kasmayı göstereceğim ben buradan Tinitet token alacağım pardon izin veriyoruz önce sonra token alacağız yeni bir hesap açtım uygulama için baştan kullananlara söylüyorum reklamı geçtiysiniz uygulamaya Gerekli izinleri vermeniz gerekiyor. Herkese açık. Herkese açık. Şeklinde. İzinimize verdik. Sonra da yine aynı yerden tini token alıyoruz. Yine bir reklam penceresi çıkacak. Sağ üstten reklamı geç diyoruz. Evet tokenimizi alacağız. Şimdi tokenimizi aldık. Full kopyalıyoruz. Sağ tıkla yapıştırıyoruz. Daha sonra adding limit, ekleme limiti hesabınızın e, kolay kolay işte engellenmemesini yasak getirilmemesini istiyorsanız limiti düşünün ben 5000 yapacağım yine hesap ne olursa olsun rahat token diyorum Evet başlattık şu anda 769 tane kişiye arkadaşlık isteği gönderildi bize de gönderilenler olacak bize de gönderenler olacak bunları tabi buradan İptal etmeniz gerekiyor. İptal ettiğiniz zaman otomatik olarak aboneniz olacaklar. Gördüğünüz gibi uygulamanın kullanımı bu şekilde. Zaten şöyle şak diye gelmeyecek bu. Böyle gelmesini bekliyorsanız beklemeyin. Kimine iki gün olur, kimine üç gün olur, kimine bir gün olur, kimine saatlerce yani... 10 saat sonra gelir atıyorum Tabi e, hemen durmuyor da Bunu da söyleyeyim Böyle yani yaptığınız zaman bir kere çalışsın sonra durayım olmuyor Size söylediği kadar üyeyi ekliyor 4388 üye şu anda istek gönderildi 4388 kişi istek gönderildi 4388 tanesine de oluyor yani 87 olmuyor Hepsine yollamakta Uygulamanın kullanımı bu şekilde. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Fazla şey yapmayın arkadaşlar. Kullanmayın derim. Çünkü hesabınız Mark tarafından kapatabilir, kapatılabilir. Yani hiçbir şekilde de bildirim yapmazlar size. Direkt tak diye kapatırlar. Video bu kadar. İyi günler arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Ve videoyu kapatmadan önce şunu da söyleyeyim. Burada abone listemiz var. Buradaki abone listemize takip ederseniz ee, mesela 59 takipçi diyor. Bizim Biz hariç 58 takipçi bize 24 saat sonra otomatik olarak abone olacak. Listemizi de takip ederseniz seviniriz. Sizler için yapılmış bir çalışmamız bu da. Takip ediyorsunuz ve listedekiler kişiler 48 saat sonra otomatik olarak aboneniz oluyor. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.